Tamam hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Kunatçılar ya. Nesin? Geldin mi? Ben yapıyorum. Hasan geliyor ya. Oo, canım ne oldu geldim. Benim Allah'ım var. Gelin güne gelmiyor. Ya senirmiyor. Yakışır gelir mi lan abi ben de şey yapacağım ben de şey yapacağım abi gelmiyor ustam buraya giriyor gelmiyor şey diyorum ben de geliyorum o da yokmuş yok mu? Ha <gülüyor>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 ama efendi sopa gelmedi. Gelmedi eşik. Bunun amacı Osman Bey. Şu an diye geldiğimi biliyorlar. Bana selam vermediler. Bak onu almadım. Hadi oğlum ay verir tamamdır vay bacanak Tamam tamam. Oo bunlar akadanlar ya. ya. Ah. Neler geliyor? Yani, <türme> <türme> <underline. türme> <türme> hadi hadi ya. hadi. Savaş gel. Ya Osman kaparıştırıyorum senden. Ya bu radyo olmaz. Ay olmaz. Osman. Yavuz? Radyo onu Ooo ooo. Ya